Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir kod videosuyla karşınızdayım Bugün kod var çünkü Frefire yayında bildiğiniz gibi yayında kodu verdi Ben de ondan alıp size paylaşmak isterim Arkadaşlar kodları ben size veriyorum yani doğru da çıkıyor kanıtlı Size bir abone olun bir like atın da Ne bileyim yani biraz gelişelim Kod veren kanallar çok geniş. Kanallarından neyse verdik gitti artık Biz kod bu Arkadaşlar Artık verdim böyle biraz birinci dakikada vermeyi düşünüyordum da verdim size artık alın bu kodu Hatta onaylığa da basalım arkadaşlar sizin için buradan Tebrikler Ramazan kupası itfaiyeci sandığı Geldi yani bunun tebrikler de gördünüz Yeni kod geldiği zaman ben size direkt paylaşacağım Abone olun like atın bir de en önemlisi bildirimleri açın Video <gülüyor> ne konuşacağım diye düşünüyordum. Video çok uzamadı. Bir sonraki videolarda artık 10 dakika yakın yapmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni kod gelirse paylaşacağım dedik.